2008-2019 tarihleri arasında bu ülkede 2.860 kadın öldürüldü. Türkiye nüfusunun yarısı kadın. Bütün illerinde şiddeti gerçekten üst düzeyde yaşayan bir ülke. İstanbul, belki de nüfusunun 20 milyon olması nedeniyle ve bilgilenme ve bilinçlenme oranının fazla olması nedeniyle birinci sırayı İstanbul kapsıyor. Ben Canan Güllü, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı. 31 yıllık aktivistim. Son 15 yıldır kadına karşı şiddet konularında çalışıyorum. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun en önemli argümanı kadınların karar mekanizmalarında yer alması, kız çocuklarının eğitime ulaşması ve şiddetsiz bir dünyada yaşamaları için acil yardım hattının işleve geçmesidir. Bu konularda ciddi olarak sonuçlar aldığımız gayretlerimiz vardır. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2007 yılından beri acil yardım hattı işletmekte. Karşısında bir psikoloğu bulacak mağdura hizmette. Bugün geldiğimiz güçlü ve kararlı duruşumuzda sonuçları alıyoruz. Ben Canan Güllü. 31 yıllık mücadele sonucunda diyorum ki umutluyuz. Yine yeniden Türkiye'nin sivil toplum örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz. Umutsuzluk yok. Biz mücadele kazandırır diyen kadınlarız.